Bugün 5 Mart 2023 Pazar, Güneş günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Kişisel keyif, konfor, eğlence, oyun ve hobilere daha fazla zaman ayırabiliriz. Sosyal faaliyetler, sanatsal etkinlikler, çocuklar ve gençlerle zaman geçirmek için uygun bir gündeyiz. Sabah saatlerinde ay, İkizler Burcu'ndaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak duygusal ve fiziksel enerjimiz de yüksek olabilir iletişim trafiğinin artması birçok haber duymamız farklı konularla ilgilenmemiz mümkün okumak yazmak tasarım dizayn eğitim gibi alanlarda verim alabiliriz açık havada zaman geçirmek fiziksel aktiviteler spor kısa geziler yürüyüşler keyif verebilir ve enerjimizi dengeleyebilir akşam saatlerinden itibaren balık burcundaki güneşle boğa burcundaki uranüs arasında uyumlu görünüm etkinleşecek. Beklenmedik bazı ilginç ve sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz. Zihinsel süreçlerimizde uyarıcı ve yaratıcı etkiler artabilir. İlginç fikirler üretebilir, orijinal bilgilerle karşılaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.